Merhaba ben Bay Anderson ve bu da kalorimetre ya da ısı ölçümle ilgili kimyadaki temel bilgiler serisinin 51. videosu. Kimyadaki birçok konuyu modern kimyanın kurucusu kabul edilen Antoine Lavoisier'e bağlayabilirsiniz. Kalorimetre aslında ısı ölçüm demektir. Lavoisier'in yaptığı ilk kalorimetre ya da ısı ölçer bir buz kalorimetresiydi. Bu kalorimetrede içi buz dolu bir odacığı saran ve izole eden yine içi buz dolu başka bir odacık vardı. Kalorimetrenin içine yanan mum gibi bir şey şey koyduğunuzda buradaki yanma sonucu ortaya çıkacak ısı, etraftaki buzun bir kısmını eritir. Buzun suya dönüşen kısmı da bu tepkimede ortaya çıkan enerjiyi ölçmekte kullanılırdı. Lavuaziye mumdan sonra bu kalorimetrenin içine bir canlı, evet canlı diyorum, bir canlı, bir kobay faresi koymuş. Kobay faresi de, Solunum yaptığı için bu arada solunum oksijen kullanarak ortaya ısı çıkaran bir yanma tepkisidir e, e, bunu da ekleyelim. Kalorimetre ile aynen mumun ürettiği ısıyı ölçtüğü gibi bir ölçüm yapabilmiş. Çünkü bu ikisi de başta alınan oksijenin karbondioksit olarak salglandığı benzer tepkimeler. Burada odaklandığı nokta ise aslında sisteme salınan enerji. Kalorimetre çok basit bir alet ve iki kısımdan oluşur. Dış kısma ısı banyosu deniliyor ve bu kısımda özelliklerini yakından tanıdığımız için genellikle su kullanılır. Bunun içine kimyasal bir sistem enerji değişimlerini gözlemleyebilmek için ısı banyosu içine de bir termometre yerleştirilir. Kimyasal sistemdeki enerji değişimlerini kullanarak da bir önceki videoda bahsettiğimiz her şeyi hesaplayabiliriz özgül ısı kapasitesi erime ya da buharlaşma entalpisi ve tepkimenin entalpisi. İsterseniz suyla başlayalım. Elimizde içi su dolu bir kap olsun. Bu kaba enerji vereceğiz. Bir maddenin ne kadar çabuk ısınıp ne kadar çabuk soğuduğunu özgül ısıyla hesapladığımızı hatırlatmak istiyorum. Formülü inceleyecek olursak özgül ısı jul cinsinden Ölçülen transfer edilen ısı miktarı bölü maddenin kütlesi ya da o maddenin elimizde ne kadar olduğu olarak e, düşünün çarpı sıcaklıktaki değişim olarak hesaplanır. Suyun özgür ısısı hesaplamamıza gerek yok çünkü bunun ne olduğunu biliyoruz. 4,18 J bölü gram çarpı kelvindir. Kalorimetre hesaplamaları yapacağımız için bunu aklımızda tutmamızda fayda var. Şimdi elimizde 250 mililitre su olduğunu düşünelim. Suyun ilginç bir özelliği de 250 mililitrenin 250 grama eşdeğer olmasıdır. Başlangıç sıcaklığımızda 18 santigrat derece olsun. Evet, kütle 250 gram, başlangıç sıcaklığı da 18 derece. Bu sisteme ısı verdiğimizde sıcaklık artacak ve belirli bir zaman içinde 65 dereceye ulaşacak. Son sıcaklığı da 65 santigrat integrat derece olarak not ediyorum. Şimdi, az önce gördüğümüz formülü kullanarak bu kaptaki suya ne kadar enerji verildiğini hesaplayabiliriz. Özgül ısı, transfer edilen ısı miktarı bölü kütle çarpı sıcaklıktaki değişime eşitti. Öyle değil mi arkadaşlar? O halde gelin bu sayıları formülün içine yerleştirelim. Suyun özgül ısısının 4,18 olduğunu biliyoruz. Kütle 250 gramdı. Tamam, onu da buraya yazalım. Sıcaklık değişimi de son sıcaklık yani 65 derece eksi başlangıç sıcaklığı yani 18 dereceden ne ediyor? 47 santigrat derece. Çok basit bir matematik işlemiyle bu eşitliğin iki tarafını da ne yapacağız? Bununla çarpacağız. Böylece... Ee, sonucu bulmuş olacağız. Evet bu buraya gelir ve sonuç olarak transfer edilen ısı miktarını 4,91 çarpı 10 üzeri 4 jül olarak buluruz. Bu enerji kabı ısıtırken verdiğimiz ısıdan kaynaklanıyor. Gördüğünüz gibi eğer sıcaklıktaki değişim ve suyun kütlesini biliyorsak ortaya çıkan enerjinin miktarını hesaplayabiliyoruz. Kalorimetreler de aynen bu şekilde çalışır. İçinde hal değişimi, yanma ya da herhangi başka bir tepkimenin olduğu bölmeyi ısı banyosunun içine koyup suyun sıcaklığındaki değişimi gözlemleyebilir. Bunu kullanarak da bölmeden çıkan enerjiyi ya da bölmenin kullandığı enerji miktarını hesaplayabiliriz. Burada kimyasal bir tepkime olduğunu düşünürseniz, suyun sıcaklığındaki değişimi kullanarak kimyasal tepkime sonucu açığa çıkan enerjinin ne kadar olduğunu ölçebiliriz. Aslında burada gerçek bir kalorimetre var. Buna kalorimetre bombası ya da kap kalorimetresi diyoruz. Ölçümlemek istediğimiz şeyleri bu bölmeye koyup bölmeyi suyun içine daldırıyoruz. İçeride çok hassas bir termometre ve suyu hareket ettirecek bir kışkırtıcı var. İşte bu sayede enerji miktarını hesaplarız. Az önce de söylediğim gibi özgül ısı kapasitesi, katıdan sıvıya geçişler için erime entalpisi, sıvıdan gaza geçişler için buharlaşma entalpisini ya da basitçe endotermik ve egzotermik tepkimelerin entalpisini hesaplayabiliriz. Evet, kalorimetre işte bu. Bu işe yarıyor. Bölme içinde olup bitenleri anlamak için suyun sıcaklık değişimlerini kullandığımız bir deneyin sonuçlarını yorumlayabilir misiniz arkadaşlar? Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen bizi takip etmeyi unutmayın.